Merhaba arkadaşlar, ee, bir ufak rahatsızlıktan dolayı paylaşımlar biraz gecikti, sesimden de anlıyorsunuzdur. Daha önce size sormuştum yükselen burçlarla ilgili mi, ay ile ilgili mi bir video isterseniz daha önce diye. Bu oylama sonucunda ay burcu çıkmıştı. Şimdi ben de kısaca ay burcunun ne olduğundan, nasıl hesaplandığından ve neyi temsil ettiğinden bahsetmek istiyorum sizlere. Ay burcumuz e, duygusal dünyamızı yansıttığımız halimizdir. Bir insanın güneş burcu, bu genel olarak burcum şu diye bahsettiğimiz burcumuz güneşin doğduğumuz andaki bulunduğu burçtur. Esasında yani güneş burcumuzdur. Yükselen burcumuz ise doğduğumuz saatte güneşin hangi ufukta olduğu ile ilgilidir. E, ortalama 2 saatte bir Yükselen burç değişir ve genel olarak yaptığımız haftalık, aylık, yıllık yorumlar veya öngörüler doğum haritası analizinde genel olarak batı astrolojisinde yükselen burç baz alınır. Yükselen burcun bulunduğu ev birinci ev olarak kabul edilir ve bu şekilde 12 ev tamamlanır ve 12 burç tespit edilir. Hangi evlere düştüğü, hangi evlere etkilediği açıları vesaire. Ay burcumuz ise doğduğumuz anda... Ayın bulunduğu burçtur. Ay bir burçta ortalama 2-2,5 iki, iki gün arasında zaman geçirir ve daha sonra burç değiştirir. Doğduğumuz anda ay hangi burçtaysa esasında kendimizi o şekilde hissederiz. İhtiyaçlarımız o şekildedir. Varsayalım ki güneşi koç burcu olan yükseleni, yükselenin yengeç ve Ay burcu e, terazi olan bir arkadaşımız. Şimdi güneşi koş burcunda olduğu için hareket etmeyi seven, cesur, e, aktif, girişken, e, biraz sonu düşünmeden e, davranan bir karakterdir. Ama aynı zamanda yükseleni daha duygusallık, daha naiflik veriyordur. Mesela dışarıdan baktığımız zaman bu şahsın Koç burcu olduğunu hemen anlamayabiliriz çünkü daha naif, daha alıngan, daha duygusal bir yapısı olabilir. Daha fevri, daha Koç'un verdiği fevrilikle, yengeçin verdiği alınganlıkla beraber nasıl davranamayacağınızı, yani nasıl davranacağınızı bilemediğiniz bir karakter olabilir. Ay burcu da terazi demek ki bu insan her ne kadar Koç burcu olsa da. Her zaman zarafetten hoşlanan, her zaman uyumlu olmayı isteyen özünde, e, hep uzlaşmacı tavır sergileyen biri gibi gözükmese de özünde aradığı şey budur. Koç burcu biraz e, kavgacı olabilir, agresyon enerjisi olabilir, her şeyi bağırarak sesini yükselterek çözmeye çalışırken, terazi burcu tam koçun zıt burcu olduğu için daha uzlaşmacı, daha zarif, nezakete önem veren, aynı zamanda... ...daha gelgitleri olan, daha kararsız bir burçtur. Bu kişi odağına giderken bir koç gibi davranacak. Ama kendi iç dünyasında bir takım kararlar verirken, bir takım duygusal dönüşümler yaşarken bir terazi gibi hissedecektir. Yani ihtiyacı terazi, isteği koç. Bu şekilde yorumlayabiliriz. Güneş burcumuz isteklerimizi ve odağımızı temsil ederken ay burcumuz gerçekten ihtiyacımız olan şeyi temsil eder. Aynı zamanda haritada ay annemizi de temsil eder arkadaşlar. Güneş de babayı temsil eder. Ay geçmişi temsil eder. Güneş geleceği temsil eder diyebiliriz. Yani haritamızda ayın aldığı açılara göre, ayın bulunduğu ev ve burçlara göre Geçmişimizle veya annemizle olan ilişkimizi, aynı zamanda duygusal gelgitlerimizi e, görebiliriz. Güneş'e baktığımız zaman, güneşin aldığı açılara bulunduğu eve ve burca baktığımız zaman, e, odaklarımız, geleceğe bakış açımız, parlak bir geleceğimizin olup olmaması veyahut otorite figürleriyle, devletle veya babayla olan ilişkilerimizle Güneşin aldığı açılara göre ve bulunduğu eve göre şekillenir. Güneş koç ve aslan burcunda en iyi konumdadır. Ay da e, yengeç burcunda, boğa burcunda iyi bir konumdadır. E, en iyi yengeç burcundadır ve dördüncü evdedir ay. Çünkü doğal yöneticisi dördüncü evdir ayın. Ay burcunun şöyle bir avantajı olduğunu söyleyebiliriz. Normalde birçok insan doğum saatini tam olarak bilemiyor veya 3-4 saatlik aralıklar söyleyebiliyor, 2-3 saatlik aralıklar söyleyebiliyor. Eğer denk geldiği günde ay tüm gün aynı burçtaysa tam olarak doğum saatimizi bilmesek de ay burcumuzu tespit edebiliriz. Bu yönden bir avantajı var. Belki tam olarak doğum haritamızı çıkartamayız ama ay burcumuzu, duygusal tarafımızı ihtiyaçlarımızı, anneyle olan ilişkimizi en azından bir nebze olsun haritamızdan görebiliriz. Yani bu açıdan size fayda sağlayacaktır. Ay burcunu bulmak için zaten internet sitelerinde bir sürü arama motorlarında çeşitli yöntemler var. Doğduğunuz günü biliyorsanız, ortalama olarak doğduğunuz saati biliyorsanız kolaylıkla ay burcunuzu tespit edersiniz. Ama ay burcunuzun, ayınızın hangi evde olduğunu e, tespit edebilmeniz için mutlaka doğduğunuz saati net olarak bilmeniz lazım. <gülüyor> yani ay burcu dediğim gibi ihtiyaçlarımız. Yani biz e, güneşimize odaklanırken veya başka şeyler odaklanırken ay, ay burcumuzu ihmal etmemeliyiz arkadaşlar. Eğer ayımız Oğlak'taysa zorlu olabilir. Ee, tek tek bakalım hatta şöyle söyleyeyim. Ayımız Koç'taysa e, duygusal olarak hep önde olmak isteyen birisi olabiliriz. Anne figürümüz daha erkeksi, daha dominant, daha baskın olabilir. Anne ile ilişkilerimizde çeşitli çatışmalar olabilir. Bunları çok genel söylüyorum. Dediğim gibi aldığı açılara göre, evlere göre tamamen farklılaşabilir. Ben çok genel olarak bahsediyorum burada. Ay Koç'ta daha lider olmak isteyen, daha ön planda olmak isteyen ve biraz daha duygusal olarak yıpratıcı bir kişilikten bahsedebiliriz. Birinci evde de aynı etkiyi gösterebilir bu arada. Devam ediyoruz. Ay boğadaysa daha çok maddi güvenlik, maddi güce sahip olmak isteyen, maddi ve manevi güce sahip olmadığı zaman kendisini eksik ve yetersiz hisseden bir bireyle karşılaşıyoruz. Çünkü boğa burcu maddi güvenceyi temsil etmektedir ayı ay boğadaki bir insan mutlaka bir yatırım yapmak bir birikim yapmak ihtiyacı duyar ve geleceğini garantide görmediği bir takım riskli işlerden de kaçar aynı zamanda ay boğada anneyle çok güzel bağlı bir ilişki olmasına rağmen maddi meselelerle miras meseleleri ilgili bir takım durumlar olabilir bu çok genel daha önce de bahsettiğim gibi ay ikizlerde olan bir insan zihni sürekli hareketli değişken duygu durumu sürekli değişen ee, <gülüyor> gergitleri çok kullan aynı zamanda çok aktif bir zihne sahip olan bir insan olabilir. <gülüyor> anneyle de arkadaş gibi bir ilişkisi olabilir. anneyle ile sohbetler etmeyi sevebilir. Anne ile aktivitelerde bulunmayı sevebilir diyebiliriz. Ay dördüncü evde veya yengeç burcundaysam, anneye bağlılık söz konusudur. Anne ile köklere Bağlılık, geçmişe bağlılık söz konusudur. Bu kişi evine, yuvasına, annesine son derece bağlı olabilir. Ee, bu kişi duygusallığını gizlemekten e, imtina etmeyen bir kişilik olabilir. Tıpkı bir yengeç gibi hissedip düşünecektir. Ve dördüncü evde veya yengeçte ise dediğim gibi tam evinde olduğu için en iyi konumundadır. Ay beşinci evde veya aslan burcundaysa bu kişi mutlaka ön planda olmak, sahnede olmak, sürekli insanlar tarafından takdir edilmek ihtiyacı içerisinde olabilir. Ee, Annesi ile olan ilişkisinde biraz kopukluk olabilir. Ee, Anne daha bireysel bir insan olabilir, daha kendine dönük bir insan olabilir veya sanatsal bir insan olabilir. E, kendisi de sanata meyilli ve yetenekli olabilir. Ay 6. evde veyahut e, Başak Burcu'ndaysa Ayı olan insanlar, eee mükemmeliyetçi insanlardır. İş dünyalarında sürekli gelgitler yaşarlar ve hiçbir şeyden iş konusunda olsun, özel hayatlarında olsun kolay kolay tatmin olmazlar. Hep daha fazlasını, en mükemmelini isterler ve e, kendilerini oldukça zorlarlar, oldukça yıpratırlar. Ayı Başak'ta veya 6. evde olan kişiler biraz hastalık hastası olabilirler. Hastalara karşı özel ilgileri olabilir. Bunlardan çok güzel hasta bakıcılar olabilir. Gönüllü hizmet sergilen insanlar olabilir. Çünkü hastalığa karşı aşırı duyarlılıkları vardır. Temiz ve düzenli bir ortamda bulunmak isterler. Ayı başakta veya 6. evde olan kişiler. Anne de böyle bir insan olabilir. Anne de mükemmeliyetçi bir insan olabilir. Bu arada onu da söyleyeyim. Anne daha kopuk bir ilişki olabilir. Çünkü anne her zaman mükemmel istemiş olup çocuğu baskılamış olabilir. Ay terazide veya 7. evde ise Şimdi ayı terazide olan insanlar e, ilişki odaklı insanlardır arkadaşlar. E, aynı zaman 7. evde aynı şekilde. İlişki olmadan hayatlarında herhangi bir insanla bir ilişki yaşamadıkları zaman sanki eksikmiş gibi hissedebilirler. Bu nedenle genelde ortaklık ve ilişkiler konusunda şanslı ve e, isteklidirler. Ayı terazide veya 7. evde olan kişiler. Onun dışında ayı terazide olan kişiler e, bir takım şanslı e, Gelgitler, dengesizlikler, duygusal anlamda bir kişiyle ilgili kolay karar, karar verememe, sebat edememe gibi haller de yaşayabilirler. Ee, ama genel olarak uyumlu, duyarlı, e, nezakete önem veren, kaba sözlerden, kaba hareketlerden nefret eden bir profil çizerler. anneyle ile olan ilişkileri eğer ay yedinci evde ise de ee, eşi anne yerine koyma gibi bir durum olabilir. Bu konuda bir takım sıkıntılar yaşanabilir. Geçelim ay 8. evde veya akrep burcundaysa. <gülüyor> ay akrepte biraz ee, tehlikeli olabilir. Kişi sürekli kur, kendi kafasında bir takım şeyler kurmak, bir takım kuruntularla yaşamak, bir takım şüpheli... E, durumları kendi kafasında değerlendirmek halinde olabilir. Bu kişi açısından oldukça zordur. E, sürekli derinde kurgulayan e, bir takım böyle zehirli bir akrep gibi beynini kemiren durumlarla mücadele etmek durumundadır. E, ancak e, dediğim gibi çok derin insanlardır. Çok derin sezgisel insanlardır. Bu tarz insanların metafiziksel yetenekleri gelişmiş olabilir. Bunlardan iyi medyum olabilir. E, iyi astrolog da olabilir. Yani şöyle söyleyeyim. E, Hisleri kuvvetlidir bu insanların. E, medyumik yetenekleri de gelişmiştir. Ama kendileri açısından çok yıpratıcı. Bazen e, hastalık derecesine varacak şekilde kendini yıpratan düşüncelere kapılabilirler. Çok fazla zihinlerinin, duygu durumlarının e, akışına kaptırmamaları gerekir diyelim. Ayı yay burcunda veyahut 9. evde olan insanlar e, gezmeyi, e, araştırmayı, felsefeyi çok severler Dindar olabilirler, başka dinlere, yabancılara e, karşı hassas olabilirler, yeni kültürler öğrenmek, yeni diller öğrenmek konusuna yetenekli olabilirler. Aynı zamanda anneleri çok gezen, e, çok e, kendini geliştirmeyi seven bir birey olabilir. Annelerle beraber seyahatler olabilir veya anneyle biraz bir tık, e, anne çocuk ilişkisinden ziyade daha kopuk bir ilişkileri de olabilir. Çünkü anne daha bireysel, daha kendine yönelik bir insan olduğu düşünülürse bu genel olarak tabir ettiğimiz şekilde. Ay, ay, ay, ay burcunda olanlar biraz daha rahat, biraz daha kaderci insanlar olabilirler. Ayı oğlakta veya <gülüyor> 10. evde olanlar. Ay 10. evdeyse arkadaşlar, Ay oğlakta da zararlı konumdadır çünkü yengeç burcunun karşıt burcudur. Sürekli kariyer konusunda, itibar konusunda kendini zorlama, herhangi bir kariyeri itibarında bir değişiklik olmadığı zaman kendini çok kötü hissetme gibi bir durumları vardır. Dolayısıyla, İyi bir toplumda itibarı, statüsü veya mesleği yoksa bu kişinin büyük ihtimalle duygusal olarak çöküşte olabilir ayı oğlakta veya 10. evde olanlar. Anne ile olan ilişkilerinde de biraz otorite, disiplin ilişkisi söz konusudur. Sürekli çalışarak, sürekli çabalayarak bir şeyleri elde edeceklerine inandıkları için hiçbir zaman aslında sevgiye yeterince sevgiye kendilerine layık değilmiş gibi hissedebilirler bu kişiler duygusal olarak kendini çok yıpratabilirler. Sürekli çalışmak, sürekli başarmak, sürekli sorumluluk almak gibi e, zorunluluklarının olduğunu düşünebilirler. Anne ile ilişkilerinde de, de otoriteye ilişkisi baskındır diyebiliriz. Ayı e, kova burcunda veya 11. evde olanlar ise anne ile daha bireysel bir ilişkiler olan, daha arkadaşçı olan, annenin e, daha çocuğun gelişimine destek olduğu ama aynı zamanda arkadaş gibi davrandığı <gülüyor> Onun dışında e, Arkadaşlarını Ailesi yerine koyan Kardeşi annesi yerine koyan Bir birey görebiliriz Arkadaş ilişkileri sosyal ilişkileri çok kuvvetli bir birey görebiliriz Aynı zamanda Hümanist herkesin yardımına koşan Hiçbir insanı e, dininden Dilinden dolayı Veyahut bir takım farklılıklardan dolayı Yargılamayan herkes olduğu gibi kabul eden Bir kişi olabilir bu kişi. Geçelim ayı balıkta veya 12. evde ise <gülüyor> ay 12. evdeyse ise arkadaşlar bilinçaltımız gizli düşmanlarımız yani gizlilik gerektiren konularda anne ile ilgili bir travma anne ile ilgili travmatik bir durum söz konusu olabilir. Anne ile ilgili bir takım gizlenen durumlar söz konusu olabilir veya açıklanamayan anne ile ilgili olumsuz bir takım durumlar söz konusu olabilir ama dediğim gibi odumu da olabilir aldığı açılara göre değişecektir. Ay balıkta ise sürekli ruhsal olarak gelgitleri olan daha sanatsal, daha hayalperest bir kişiliktir. Ayı balıkta olan insanlardan çok güzel şairler, sanatçılar, e, hikaye yazarları, e, senaristler çıkabilir. Çünkü dediğim gibi e, balık burcu olmasa dahi ay balık e, insanda daha şairane bir hal katabilir. Yani böyle teknesini alıp kayığını alıp e, şiirler yazan, şarkılar yazan e, kendini bu dünyaya kaptıran insanlar ayı balıkta sıkça görülebilir. Dolayısıyla e, ayı balıkta olan insan aynı zamanda annesini kurban olarak görebilir veya kendisini kurban olarak görebilir. Annesi sanki e, hep kurban edilmiş, kurban edilme durumuyla ilgili bir takım e, fikirler olabilir kendi kafasında. Ayı balıkta olanların yani e, genel olarak dediğim gibi her ne kadar güneş burcumuz, yükselen burcumuz önemliyse de ay burcumuz da iç dünyamızı temsil ettiği için belki dışarıdan gözlemleyemesek de kendi içimizde yaşadığımız bir takım mücadeleleri tespit edebilmek açısından önemli yer tutar. Kısaca bahsettim e, ay burçlarından. En azından e, ay burcunuzu bulup e, hangi evde olduğunu bulamasanız da, açılarını bulamasanız da kafanızda bir şablon belirsin diye. Şunu da belirteyim batı astrolojisinde e, ay burcunun öneminden çok fazla bahsedilmese de Hint astrolojisinde ay burcu çok önemlidir. Hatta e, nasıl biz batı astrolojisinde yükselen burcu birinci ev olarak kabul ediyorsak Hint astrolojisinde de ay burcumuzun bulunduğu ev birinci ev olarak kabul edilir ve 12 ev sistemi bu şekilde kurulur. Dolayısıyla Hint astrolojisi <gülüyor> ay burcunun çok daha önemli olduğundan bahisle bir takım daha spesifik Öngörülerde bulunabilirler hatta ay burçlarına göre 27 tane e, natraşka dedikleri bir sistemleri vardır e, eğer ilgilenirseniz onlarla ilgili de videolar çekerim gerekir zamanlarda Yani ay burcumuz e, aslında yükselen burcu kadar güneş burcumuz kadar önemlidir ve e, en güzel tarafı da tam olarak doğum saatimizi bilmeden de bulabilmemizdir diyebiliriz ay burçları ile ilgili sorularınız varsa yorumlar kısmına bırakırsanız ben müsait olduğum zaman hepsini tek tek cevaplamaya çalışacağım Umarım faydalı bir video olmuştur Bu arada çekilişimiz devam ediyor bir önceki videomuzda bahsettiğim üzere çekiliş da izlemeyi unutmayın arkadaşlar son gün 20 Mart Hepinizi seviyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Havalar gerçekten çok fena. Yani kışı yaşamadık ama sürekli terliyoruz, üşüyoruz. Dengesiz bir hava durumu söz konusu. Benim gibi salgına yakalanmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.